bir gömdüm içime bak hayallere kapıldım Cenk ettim olmadan doğmadan garip oldum Elime geçen bir kanıt yok bulamadım Yoktu zaten olamadım ben malubum yağmur oldu gözlerim yalan mı sözlerin paraysa mutluluk al git bak kendin avu sözler oldu hep bulut söyledikçe ağladım sel bastı yüreğime şimdi daha da bir umut birimiz öldü birimiz kaldı hayatta kalan mı yoksa o giden mi kazandı ya da ikimiz de kaybettik ikimiz de kazandık diyemedim ah nedeni bilemedim ben bir umut dünyası sensin milim bile sapmayan geçmiş özlemi var içimde unutmayan geçmiş almak istemem Kalbime gömüp de gittim dümü içime ben resimlerde kalan tek şey zaten seni de beni de yakar bu sessizlik gecenin ateşi kavurur bizi yanında sen olmayınca yalnızım hiç bitmeyecek bir Harbın ardı gelir elime hakim olamam Bugünü görmek isterim de korku var mı gözlerimde Zordu harbi her seferde gazi bak bu dizlerim Yalanı koy bu sofra ters döner başımda ağrı var Anlamazsın anlatırdım anlayınca kalk diye Anlayınca başını salla derdim artık gitme Alışkandık galip oldu galipten bir ses gele Kısık sesin gürültüsü kalbi değdi kalbime Şarkı geriye sarma dönümü masalca anlatır geçer giderdi belki Acılarımda unutulur ve uyutulur bir kıvılca kan oldu ses verin ve dinleyin Tahmin etmeliydim aynaya. ayın Yüreksiz erkeğin elinde emanettir duygular Esaret oldu korkular ve kaybın oldu yolcular Giderdi herkesin peşinde kalmış aklı arkada Benim hayalim uzakta hayal ettir mezarda Seni de